Merhaba arkadaşlarım ben Serdar ve sesim şu an inanılmaz çatlak çıkıyor ve San hoş geldiniz. <gülüyor> evet San baştan sizinleyiz ve e, yine güzel bir video olacak ama önce üstümüzü değiştireceğiz. Evet şu an içeri girme içeri girme ya dışarı çık ama göreve girme. Eyvah. Aç aç. Oh güzel tamam göreve girmeden şeyden çıktık. Catalina Nah, <gülüyor> Catalina. It's Carl. I think hmm. you got the wrong number. Oh, Carl. I'm so sorry. It is such an easy mistake to make. Especially when you're so light-headed with nerves and lost. Bebeyim özür dilerim. Mili yok Denizle miydi? Yok Mişel'le miydi? Falan, onlardan biriyle buluşmam lazım. Aç bakalım. Aa! Aa, şeyin araba ikisinin de arabası var. Dur o arabalardan birini almayalım. O arabalar güzel görünüyor. Şurada illa ki park edilmiş bir araba olur. Rider'ın arabası yok. Neden? Çünkü... <gülüyor> evet abimiz bizi burada şey yapmadı. Hayal kırıklığını uğratmadı. Uzun zamandır. Çok uzun zamandır. Grove Street'ten bölüme başlamamıştık. Eyvah. Deniz bebeğim. Arabanı alabiliyor muyum? Aa alamıyorum. Allah Allah. İlginç. Ses seviyelerine bakıyorum sanırım benim sesim biraz iyi ee, ama yorumlarda lütfen belirtin bir sıkıntımız, bir şeyimiz varsa. Şimdi geçen bölümde de söz verdiğim gibi ilk gideceğimiz yer. Aa önce saçımızı keselim. bir Saçımızı keselim evet. Bir saçımızı kesmek lazım. Aa bu adam nereye gitti ne oldu ya bu adam bu garaja girdi sonra çıkmadı böyle başka birisi çıktı başka bir başka renk bir arabayla o kadar farklı renk arabada değil ha. O kadar farklı bir renk arabada değil. Ulan hazır gelmişken bir şey yapalım ya abi de. Gross rit dövmeleri yaptıralım dostum. Afrika tamam hadi Afrika öyle olsun. Hadi Afrika olsun. Lan hadi olsun cross olsun bir tane olacak. Sırt. Oy oy oy oy oy oy oy burda gross street mi varmış. Bizim tekerlerimiz konuşur tekerleklerimiz konuş En pahalısını yaptıralım. En pahalısı azıcık dandik görünüyormuş. Neyse hadi en pahalısını yaptıralım çünkü paramız var. Los Santos şehir sevgisi bu, şehir memleket sevgisi bu. Stomach ve karın grow, grow, grow. Evet bunu yaptırıyoruz. Ciddi grow biz. Ulan küçücük bir şey yaptırdın ya. Aşağı sırt hadi bakalım. Angel, Dagger yok. Hadi melek yaptıracağız. Oha kocaman yaptı. Görmeye çıkar değil. hocam teşekkürler. Üstümü giyecek miyim? Evet giyeceğim, giydim. Bir de buraya gelmişken bir de şeye gidelim. Berberimize gidelim. Yoo ihtiyar uzun zamandır buraya gelmemiştim ha. Burayı hiç değiştirmemişsin. Borno Bornro Evet, evet bu. <gülüyor> Bak nasıl da büyümüşsün diyor. Tamam hocam, bu iyidir. Yeter bu kadar şey yaptığımız. Şimdi gidip daha iyi giyineceğiz. Hadi bakalım. Merhabalar Memur Bey. Sizin yak yakaladığınız zaman, kovaladığınız zaman nerede bilmiyorum. Gideceğiz kendimize Grove Street'e. Hem Grosslit'e uygun hem e, tarafımıza rengimize uygun hem de artık yeni geldiğimiz pozisyona uygun. Yani işimiz gücümüz yerinde. Artık bir iş insanıyız. Yerlerimiz var. Mekanlarımız var. İyiyiz durumumuz iyi. İttik müttefiklerimiz var. Güzel bir hayat e, içindeyiz. Ona göre şey yapacağız. Tweet Jacket ne ya? <gülüyor> ya bunu giymeyeceğiz ama. Ben bununla ne olur? Her türlü almak istiyorum. 5500 dolar, Eight hey 5500 doları pat diye oraya saydık. Bir ev alıp çıkacağız herhalde buradan bugün. Ee, red jacket, yellow jacket, o. Dur, yeşil ceketi alalım. Normalde benim istediğim bu. Yeşil bir böyle joker'a e benzeyelim azıcık. Joker yeşil mi giyiyordu, mor mu giyiyordu ya? Mor. Mor giyiyordu, değil mi? Yeşille mor birlikte mi gidiyordu? Klas önemli. Azıcık da klas yani. Yeter bu kadar şey yaptınız. Madem bu kadar paramız var, şeyimiz var. Bu taksido da güzelmiş. Ama yeşil giyeceğiz. Aaa. Hmm, kolye molye bir şey de almamız lazım. 7000 dolar ödük taksido. 7000 dolar. Dur önce Green Jacket. Green Jacket bir kalsın üzerimizde. Alttan siyah gömlek, üstten yeşil ceket. Lan bazı gömleği beyaz giyseydin hiç sıfır nasıl ben yeşil ceketi almamış mıyım? Yeşil ceketten ben almamış mıyım? Yo aldım. Neden başlanmamı istiyorsun ki? Para harcayacak mıyım mesela ben yeşil ceketi başından şey yaparsam? İlginç bir şey olacak şimdi. Deneyim olacak. Aa evet, yeşil ceketi giydim diye yeniden satın almış oldum. Aa Tamam. Önce Tweet pants alıyoruz, sonra taxi pants, sonra green pants. Paramız kalmayacak. Neyse para yapacağız, sakin olun. Para yapacağız bu şeyde. Bu taksi dolar. Moky'nin şeyi yani. 3000 dolar verdik pantolona. Devam. Ay Tweet pants bu. Okay, affedersiniz. İlk ilk o azıcık daha düz olan ceketinin şeyi. Bu daha düz bakın bu simsiyah zaten belli bunun kumaşından, bu busundan, klasından belli. Burada da 3.000 dolar vardıık. 6.000 dolar daha gitti. Geçen videoda neler kazanmıştık? Bu videoda hepsini kaybedeceğiz belli ki. Bir de en son yeşil pantolonlar var. Onları alacağız. Çünkü dediğim gibi biz Grove Street'i şey yapıyoruz ama artık yani Grove Street'in böyle sokak adamı değil. Ee, Grosset'in Godfather gibi olacağız. Anladınız mı? Öyle bir şey var. Yani Godfather'ız ama ee, yerimiz be de belli. Black shoes. İyiymiş bunlar. Ulan keşke eldiven de alabilseydik böyle. Siyah eldiven falan alırdık. Gözlük de almamız lazım bak. Güzel gözlükler de almamız lazım. Brown shoes ne? İymiş, Onu da alacağım ama onu daha giymeyeceğim. Ulan fena değilmiş aslında ha. Şöyle üzerinden siyah bir şeyle. Hmm. Serdar kendine gel. Ayakkabılar, ceketler ve şapkalar işin içine girince ben e, gidiyorum. Çok özür dilerim. E, tamam hadi seni de alacağız. Ama seni giymeyeceğim. Şimdi baştan gideceğim. 3000 dolar daha vereceğim ve o diğer şeyi giyeceğim. Bu arada burada da ayakkabı fiyatları böyle olmuş ha. Benim ayakkabı alıyordum ayakkabı alacaktım. Yazdık bez ayakkabı alacaktım. Birkaç bin TL'den başlıyor en az. Ne kadar bayacağız? 2500 dolar hadi bakalım. Tam olarak bu fiyatta. Yani TL'sinde bunun. Hadi bakalım zincir. Cross chain dollar chain. Dolar tabii ki dolar şeyi alacağız. Başka ne alacağız? Herkes bizim hangi dili konuştuğumuzu bilecek. Saat. Gümüş. Crowax. Altın mı gümüş mü? Altın güzel ama ben gümüşü daha çok seviyorum ya. Gümüş benim daha çok hoşuma gidiyor hep. Ama altını da alacağım çünkü param var. Şimdi takmak istediğimi alacağım. Ama zaten ceketten görünmüyor. Hem ee, dolar şeyle de kolesi ile de güzel gider. Allah'ım yarabim şu yaptığımız muhambete bak. Tamam şimdi şapka değil. Şimdi gözlük black shades bırak black rim. Black shades neymiş? Oy! Black rim. Oy evet bu, bu da klasik, azıcık daha bir tık daha klasik görünüyor diğerinden. Siyah hasır mı? Ulan güzel şapkalar bunlar ya. Abi bir şey söyleyeceğim, alıyorum. Alıyorum. Diğer şapkalara da bakacağım, onları da alacağız. Dark Tribü nasılmış? Oğlum bu da çok güzel. Light Tribü ya, bu büyük ihtimalle beyaz olacak, aaa güzel. Ya bir takım giysilerle güzel giderdi bu. Siyah melon mu? Bu ne? Ha. <gülüyor> Bunların hepsi güzel ama en ne alacağım. Böyle. Siyah hasır şapka denilen şeyi alacağım. Gray boater. Boater dediği herhalde. Aaa dur. Green der Derby var. Ah. Aa. <gülüyor> Aa yok lan. Joker değil bu şey. Ee, bu şey. E, neydi ya? Bilmiyorum Riddler, Riddler, Riddler olduk. Hakikaten yemin ederim Riddler olduk ya. Yeşil ta şapkayı takınca bam diye böyle aklıma geldi. Aa Riddler olduk. Siyah. E ilk taktığımız şapkayı. Siyah hasır. Aynen bu. Altımızda da aslında bir tane siyah pantolon geçirsek güzel olabilir. Böyle smoking pantolonu değil de ilk o tweet pantolonu falan gibi. Neyse siz yorumlarda belirteceksiniz zaten ne kadar iyi ne kadar kötü oldu onu anlayacağız. Benim moda anlayışım çok kötü. Ee, hatta ben buradan belki yeşil pantolona geri dönebilirim. Şöyle bakalım bir şey deniyorum. Tam böyle iyi evet. Böyle yeşil pantolona daha iyi gibi sanki. Siz her türlü bana yazacaksınız. da acayip görünüyor zaten. Aynada biraz garip görünüyor orada. Evet. Yeşil yeşil siyiceyiz artık. Hadi bakalım. Çevreyi de koruyacağız. Çevreci siyiceyi. Yani Gross Sweet renklerine bürünmek istediğimiz için böyle yaptık. Ee, şimdi tabii. Aa artık Sweet de var CJ de var. Ulan kardeşimizi oradan çıkardık. Ha, ba bari kardeşimizi oradan çıkardık. Kardeşimizle başlayalım. Şeye, güne sonra para kazanmaya devam ederiz. Çünkü kamyonculuk görevleri vardı. Onlar aklında kamyonculuk görevlerini yapacağız. Bu arada aynı şeye bakalım. Dur. Evet onu unutmadan. Hemen görev durumu oyun durumu. %84.5 %84.49 Haydi bakalım. %84.49 da başlıyoruz. Eyvah. Şu yaşadığımız duruma bak. Ah be Los Santos sokaklarını özlemişim ya. ya. Artık ezbere biliyoruz zaten. Ama işte bu ezbere bilme durumunu özlemişim. Las Venturas öyle değil. Sanferi o kadar değil. Ama Los, Los Santos'u net bir şekilde ezbere biliyorum. Ben bu spreylerin 50 tanesini yapıp gitmiştim zaten bu şehirden değil mi? Yarılayıp öyle gitmiştik. Onu, onu hatırlıyorum evet. Güzel bu şu demek. Biraz daha. E hmm. Şimdi Sweet Bro. E Neyse önce bir görev yapalım. Hocam kanın yerde kalmayacak ya şey paran yerde kalmayacak adam maalesef yerde ya biraz sonra birisi temizler diye düşünüyorum orayı da ama evet Swite e. switch'in görevini kardeşimizin görevine yine e, kardeşlik renkleriyle Rose Street renkleriyle e, o, bu renklere başlayacağız hadi bakalım beat down on beat up yo So I got a gift from B-dub. Come on now, I can't do that. Come on, sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high. All the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh yeah? Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKK. Yazık yazık yazık kardeşimize bak. Amas will destroy me too. Man, Hadi seni ayağa kaldıracağız. Dur dur. temizleyeceğiz bunları be. evden çıkar şunu. Birisi evden çıkarıver güvenlik. Güvenlik. Bir de, hocam, hallederiz, hallederiz. M4'lerle kapısına dayanırız. Ne olacak? M4'lerle kapısına dayanırız ya. Aynen, aynen. Tüfek kardeşler geri döndü. Tüfek kardeşler geri döndü. şuna. an birisinin elinde AK47, diğerinin elinde MP5'ler, M4'ler. Yavaş yavaş gidelim dur. Konuşsunlar. <gülüyor> Bak bu da benim Hanımefendinin, bu da benim hanımın yeri. Kardeş, süite gösteriyorum. Kardeşmen, uzun zamandır şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz. de bir şey yapmamız lazım. Hey beat up, open up. Beat up. Hey, open the door, pump Foo. Yo, Tup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo, you messing up with cats' colors, dude? Speak up, fool. Yo, I got, I got some a little some just what you And need. Want that ya biz takildiğimiz ya. Put your wig right now. You tripping? You tripping, man? Come on, put the gun down. Halledeceğiz. <gülme> <gülme> <You> hepsini <gülme> çözeceğiz. Shit, he <gülme> wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Sakin like bro. Pek he kardeşler gidiyor. Pek kardeşler iş başında. Glamport. Heart kilo O gaza geldiler ha. Ulan gidip herife alacağımızda bölgeye alırız falan böyle. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir gaz. Geliyoruz. Ve kardeşler geliyor. <gülüyor> Hakikaten birimiz AK-47 diğeri M4'le ama AK-47 olan elinde çok bir halt yapmıyor yani onu buradan şey yapayım. Balas'lara saldır ve bölge ellerinden al. Arabayı şöyle koyayım ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek olan var mı ya? Alayım onları da. Teşekkürler. hadi bakalım. Oradan bana atış edemiyorsunuz zaten. Paşa paşa arka taraftan geleceksiniz. Ya dur şuradan şey yapayım. Ya ilk dalgadan paçayı kurtururuz. kurtarırız. Kurtarırız. Zırh vermedi ama maalesef. Sweet ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun aşağıda ya? Ne yapıyorsun aşağıda ya? Sweet arkamı kolla. Arkadan gelenleri hallet. Günün sonunda bir haltı yaramayacağından çok korkuyorum. Sweet. Sweet arkadan geliyorlar. Vur şunları. İş yaramazsın Sweet. Bir işe yaramazsın. Gerçekten. O oh, buradan geliyor ha Merme. Ben. ben gelmediğini düşün. Sweet artık ön taraftan geliyorlar. O kadarını da halledersin diyeceğim. Tabii ki halledemeyeceksin. Tabii ki benim önüne çıkacaksın. Böyle dur dur dur dur dur dur dur dur. Sakın sinematik devreye girmesin. Oh mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Oh ho ho. aldık. Ha geliyor dur. wow wow wow wow wow wow wow dostum dostum dostum Aaaa Grovlar Grov yardıma geliyor harika <gülüyor> Bidap bile yüz yüze konuş. Dur hocam bir dakika. Aldım. Aldım. Ulan arabaya bak. Mis gibi. Dur şuradan geç. Şuradan geç. Şuradan geç. Ya lütfen şuradan geç. sweet arkada bıraktın. Yanına git. Aa çok iyi. Sweet hadi gel. Ya ne yapıyorsun orada ya? Ya ne yapıyorsun orada ya? Gel şuraya gel ya. Azıcık koş ya. Şuna bak bir de söylene söylene geliyor. 1550 kurşunumuz var. Süper, süper, süper. Şurak bir iş yapacağız, yapamıyor senin yüzünden. Hadi bakalım, başka şansın yok. Tehdit edildin tabii ki. William gitsin. <gülüyor> He paranoid. Just sitting the house thinking other fools one's business. Where's smoke? I can't tell you that. Then I'll your fucking tongue out. I ain't saying nothing on me I don't know. Only ah. your out What's up your lordship? Kill these motherfuckers and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot them. the fuck is wrong with you? You Hey! You? On, man. <gülüyor> for, man? CJ, man, come on. Put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hadi, hadi yapalım. Hadi yapalım. I hey, let's take a ride. Homey, I'm shoot you somewhere you go enjoy. <gülüyor> I got Barry's back, man. All right, I'll see you in a minute, Barry. <gülüyor> Where we going, sweet? Someplace we can get old bear back. Tamam. Bu kulübüne gidiyorlar. Slipiz kulübüne gidiyorlar. Eminim. Hiçbir şey de vermeyeler ama en azından şurada arabayı aldık. Aa, aa, arabayı alamıyoruz. Aa, Ayıp çok ayıp. Çok çok ayıp. Çok ayıp. Bizim buraya koyduğumuz arabaya ne oldu peki? O da gitti. Çünkü neden gitmesin? Gitti mi? Gitmiş. Arabamız da gitmiş. Harika. Müthiş. Bunlar çok güzel haberler. Ee, park edecek olan birisi var mı? Evet be işte Grove Street şeyi böyle be. Bölgene saldırıyorlar. Ya saldırsınlar dur sakin ol ya. Hemen başlatma şu olayı. Bölge şeyini halledeceğiz. Dur hocam çekil. Ha seviyorlar. Şu an nasıl giyindiğimi seviyorlar. Hop şuradan. Geçeyim aradan. Ha, harika. Şimdi. Şimdi. Önce şuradan seveceğim, sonra kamyonculuk görevlerini yapmaya gideceğiz 84.49'du bakalım kaç olmuş 85 Aynen görevler yüzde yarım şey alıyor, hallediyor Şimdi çok fazla aslında e, kamyonculuk görevinde kalmamış olması lazım Böyle oyunu %100 demek için yapacağımız böyle yan işler yan aktivitelerin falan artık bayağı bir azalmış olması lazım Kamyonculuk kalmıştır İşte boat school kalmıştır Kaptanlık okulu falan kalmıştır yani. Ee, bir de tabi şeyler var. Collectible'ları toplamamız lazım. İşte spreyleri falan grafitileri boyamamız lazım. At toplamamız lazım. Ee, Oyster'ları, midyeleri toplamamız lazım. Ve San Fierdo resimleri çekilmesi lazım. Aslında San Reyes'ta şu an işin büyük çoğunluğu biraz daha şeye kalmış gibi oldu. Yayınlara kalmış gibi oldu. Finali yapmadan önce yayınlarda böyle her şeyi halledeceğiz. O oh mis gibi evimizin önünde hep araba oluyor burada. O motor, motor, motor affetmem motorla gideriz. A, a, a. Ulan helikopter var sahile neden? Ney yaptık da o helikopter geldi sahile? Çok ilginç. Neyse, şöyle dümdüz gidersek zaten şey ulaşacağız. Kamyonculuk görevine ulaşacağız. Neyse görece yakın bir yer. Çünkü yol düz. Arabayı aldığımız gibi hemen buraya gelebiliyoruz. Gerçekten motor kullanıcılar daha kolay oluyor buraya gelmek. Şimdi dur bakalım burası bizi nereden başlatacak? İnşallah kaldığımız yerden başlatıyordur. Tır şoförlüğü. Ne yapacağım? Bu narin mallar Battery Point San Fierro konumuna gidecek. Bu mallar çok narindir. Hasar vermeyeceğiz. Tamam. Olabildiğince Dikkatli bir şekilde sürmek lazım bunu. Eyvah şuraya çıkabilmemiz lazım. Hah. Okey güzel. Şimdi arkamızdan önden falan birisi vurdu gibi çok fazla şey gidecek. Buradan dümdüz gidersek. Eyvahlar olsun çok kötü bir yere varıyoruz. Buradan battery point Sanfiero nerede lan? Oha. O zaman şöyle yapacağız. E, i̇leriden sağ yapacağız. Ya buradan değil de sonraki yoldan sağ yapacağız. Yoksa ileride çok dönmemiz gerekecek. Böyle yılan gibi kıvrılmamız gerekecek. Onu yapmak istemiyorum. Her ne kadar daha büyük bir yol olsa da. Onu gerçekten hiç yapmak istemiyorum. Ha, aynen buradan. biz bize mi çarptı? Çarpmadı çünkü hasarımız yok. Helal para kazanacağız. Tabi her zaman helal para kazanmıyoruz. Kamyonculukta biliyorsunuz. çoğu <gülüyor> evet, zaman kaçak mal taşıdığımız için... Bazen polisler peşimizde geliyor bazen patlayıcı madde taşıyoruz patlayıcı bomba taşıyoruz bazen bomba oy işte bakın böyle şeyler olursa orada bizim için çok yazık olacak. Ah be San Fiyero. Aşkım benim. Bayılıyorum bu şehre. Çok gaza basmazsak basma basmazsak yokuşta çıkamıyoruz. Ve işte önümüzdeki abimiz gerçekten çok yavaş gidiyor. Bazen de böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Oğlum çarpmasana şerefsiz. Çarpma artık bana. Geldi çarpı çarpı devam etti ya. Düz araba geldi çarpı çarpa. Şu manyağa bak. Kaos resmen ya halkın bir numaralı düşmanı ya. 4.000'den 3.960'a düştük. Yani çok düşmedik ama canım sıkıldı ya. Şuna bak ya. Milletin canına okuyor okuyor devam ediyor yoluna. Kafayı yemiş manyak. Kaç görev kaldı bilmiyorum. Bu kaçıncı görevi bilmiyorum. Kamyonculuğu. Galatasaray'ın toplamında 8 görev vardı. Ezen arkamdan böyle motor sesi, gaz sesi gelsin. Korku korkuyorum artık yani. Yine başka bir manyak orada diye. Kaldırımdan gitmekte bir sıkıntı görmüyorum. İnsanları çarptığımız zaman hasar oluşacağını sanmıyorum. Ay burada yokuşlar vardı. Yokuşlara çıkmak için full gaz gitmek gerek. Onu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Aa, tramvaylara takılırsak o da daha da fena. Aa bak yine arkadan gelen var. Ya yapma ya. Manyanteki geliyor yine arkadan. Trafik kurallarına uymayacak bir şekilde. Bu göreve özgü bir şey mi bu? Görevde böyle mi oluyor acaba? Saçma sapan sürücüler falan salını salıyorlar üzerinize. İlginç bir durum. Ha bak o o şu gibi durumlar yani. Neyse geldik. Geldik. Dönmedi. Buradan dönme, yapma. Az çok az kaldı. Eyvah. Yapma. Yapma dur. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Yapmayın. Girmeyin. Girmeyin. Girmeyin. Girmeyin tıra. Sürüş tecrübesi artıyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman sıkıntımız yok. Buranın altına gitmemiz gerekiyormuş sanırım. Gideceğiz. Halledeceğiz. <gülüyor> ya ben nereden bileyim. Ben koca köprüye gideceğiz sandım. Neyse buradan da aynı yere gidiyoruz. Da Bayağı uzağa getirdi seni ha. Ya sonra Las Venturas'a herhalde... hoş bir şey söyleyeceğim. Burası... bayağı uzak bir yer yani... Şuradan geldik şuraya. Yani buradan daha da uzağa götürmesi için artık... Ya şuraya falan götürmesi lazım. Ya da şuralara falan götürmesi lazım. Zaten yani bizi en uzağa götürebileceği 2-3 noktadan birisini seçmiş. Ha çarpmayın çarpmayın bakın. Lan bir tane manyak sürücü yüzünden, yüzünden 40 zarar aldık. Onun dışında 5. nakliyat görevini tamamladım. Güzel hocam güzel. Aa canlı yayında import export da yapacağız da. 3960 dolar. 40 dolar da alabilirdik ama almadık. Neyse çok şey dert, dert değil. Şimdi en yakın şey nerede? Havaalanı değil. Ee, tren istasyonuna gidip oradan şeye geçebiliriz bence. Los Santos'a geçebiliriz. Hazır geçmişken şuradan da paramızı alırız. Ne olacak değil mi? Aa hazır buradayken evleri alayım. Evleri alayım. Sen güzel bir yemişsin. Hazır buraya gelmişken sevlerim de. 20 bin dolar. Ah. Ah. Ah. 20 bin dolar. Şimdi sonraki yer şurası. O evsalarım azıcık pahalıydı. Böyle güzel bir yerde kurumlanmıştı. Memur bey lütfen bize şey yapmayın. 16 helal doları daha aldı. Güzel. Helal dolar. ...denen bir kavram varsa bu dünyada. Şimdi buraya sevleyeceğiz. Yüz bin dolar. Ay, ay. Aman. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bu tarafta iki tane ev var. Onları da alalım. Buraya kadar gelmişken alalım yani. Şimdi gözünüzün önünde almış olayım. Bu evleri aldıkça bir de büyük bir ihtimalle şeye de yarıyor. Eee... Kalitliğimiz gelişmeye de yarıyor. Ne kadarsın sen? Aaa hazır buraları gelmişken bunları görmüşken şunları da çekelim değil mi? Hop 16 çektik. Ee, kaldı 34. 50 bin dolar. Allahım 50 bin doları otoyolda satın aldım. Ya yapma bunu. Yapma bunu. Acıyor yapma. Paramız da biterse bitsin yeniden toplarız. Hiç sıkıntı değil. Yarış başı 10 bin dolar veriyor zaten. Başka bir şeye para harcamayacağım ki bu oyunda. Giyisliğe para harcadım. Ona para harcadım. Buna para harcadım. Para harcamadığım şey... Ya bir, birader. Burası mıydı yoksa aşağıda mıydı? Aşağıda değildi galiba. Ha yo burası. Oo burası baya GTA 3 gibi bir yer ya. Kaç? 40 bin. 40 bin. 40 bin. Aha. Burası nasıl bir yer o burası? A Sokak arasında... Öldürler bizi burada. Burada gideceğiz biz. Açar mısın garajı? Oy garaja bak. Bir de buraya bakalım. Merak etin nasıl bir yer. Ohohoho. İlginç bir yer burası. Güzel bir yer ha. Şuna bak. Labo bu. Burası herhalde. Şey, misafir e, yatak odası. Ya e orası benim yatak odammış. Bu kadar küçük yatak odam olup bu kadar kocama... Ya şuna bak, ne güzel bir salon bu ya. Ne güzel bir salon, mutfak bu ya. Arka bir şey. Hadi bakalım, devam. <gülüyor> Şimdi yine daha şey yapmıyorum bakmıyorum yüzde kaç oldu diye. Çünkü ev satın alım, alımlar yüzde kaça vuruyor onu bilmiyorum. Ve her bir ev satın alımı ayrı ayrı mı bul, e, vuruyor yoksa e, hepsini toplayınca birden bir şey yapıyor ona bakacağız şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şuraya gidiyoruz. Yalnız buraya gitmek için ne yapacağız? Şuradan çıkacağız. Ha şimdi burası ilginç bir şey. Mesela buradan mı yukarı çıkacağız sağ taraftan mı geleceğiz bilmiyorum. Ee, biz şu ana yolu kullanalım böyle. Sol taraftan gidip sola doğru kırıp ana yolu kullanalım. Oradan durul ilerleyelim. Ben oraya işaretimi de koyayım her türlü. Nereye gideceğimiz belli olsun. Gel doğaçlama takılırız. Gel doğaçlama şey yaparız yani. Doğaçlama hal ederiz problemleri. Aa buraya hatırlıyorum. Buraya alamamıştık. Çok pahalı diye alamamıştık. 120 bin falan da herhalde burası da. Bir noktada o paraların hepsini telafi etmek gerekecek. En azından kendimize özel Ha çi kendi çiftliğim olacak bak bu şekilde. Kendi çiftliğim olacak. Bu güzel bir şey. O ne? Aa orada arkada bir de motorum var. 100 bin dolar. Oy. Tosan Santos'tan çıktığımızda da galiba az çok bu kadar paramız olmuştu yine. Bir bakalım evimin içindelerimiz var. Devre satın alındı. Yine her yeri satın aldın demedi. İnşallah her yeri satın almışızdır. Şimdi bir kontrol edelim. Şöyle haritayı şey yapalım. Burada alacağımız, alabileceğimiz ev... bir tane daha var ulan. Bir tane daha var. Hmm. Gidiyoruz oraya gidiyoruz. Dillimor'a geldik. mor Dillimor sanki böyle bir soruymuş gibi duruyor ama bir anlamı yok. Mesela sanki bir soru soruyormuşsunuz gibi şey var yani. Yapısı var. Bir fonetik bir yapısı var. Evet varıyoruz. Panopticon. Burada da az uğraşmadık. Az video çekmedik. Burada triathlon yapılıyor bazen. O triathlonla katılacağız. Şimdi değil ama bir ara. Evet bakalım inşallah buradaki eve paramız yetiyordur. Bu arada yetmeyebilir yani 100 bin, 100 bin falan isterse yok o kadar bizde. Tamam yetiyor. Allah'tan bütün evleri almış olduk. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Los Santos kırsalında ev yok. Los Santos'un kendisine satın alınmamış ev yok. Las Venturas'ın kendisine satın alınmamış ev yok. Çöllerde, Bonne County'de satın alınmamış ev yok. San Fierro'da satın alınmamış ev yok. Satın alınmamış ev kalmadı. Bakalım. Oyun durumu 88.24. Güzel. Güzel. Çok güzel. Demek ki baya ilerleme demek bu. Çünkü yani ee, nereden baksanız bir şey diyordu bu. 84 buçuktan buraya geldik. O, oyunun oyunun başında 84 buçuktuk. Göre bir tane görev yaptık. %85 oldu. Sonra %3 %3 buçuk falan arttı. Evleri de satın alınca. Güzel. %100 olacak o. %100. Bütün evleri aldık. Araç güzel. Burada hep bir araç olacak. O e, iyi bir şey. Dur bakalım bu neymiş. Şimdi yapacağız. Yasa dışı mallar Easter, Easter Base'in Sanfiyero konumuna gidecek, Polisin dikkatini çekecektir. Eyvah. Ne olacak peki? Ha polis peşimizden geliyor. Ücret neyden düşecek ki? Ona ne oldu? Dur bakalım. Buradan sağ mı yapacağız? Yok. Düz gideceğiz öyle sağ yapacağız. Memur bey sakin olabilir misiniz lütfen? Memur bey. Bana vurduğuna inanamıyorum diyor. Dur memur bey size daha neler neler yapacağım. ah orada salak salak oraya düşersiniz. Yanlış yere girdim sizin yüzünüzden ya. Neyse tamam buradan devam edelim okey. Hatta dur şuradan şey ineceğim. Görüyorum diyor orada o bir adam diyor. Evet o bir adam. Ne sandınız? Kiminle uğraşıyorsunuz sandınız? Bu sefer çok şey yapmamıza gerek yok. Biraz daha dikkatli gidersek. Easter Basin Sanfiyo'ya. Şimdi dur bakalım. Oraya nereden gireceğiz? Ee, şuradan devam. Tamam. Çok e, görece. Çok düz bir yolumuz var aslında. Ücret 5000 diyor. Ee, yani bir sıkıntı olmayacak. Sürekli 3 yıldızı oluyor. 3 yıldızı sabitlendi. Yıldızları azaltmaya çalışsak da bir şey fark etmeyecek bizim için. Seni şöyle alalım hocam. Buradan dümdüz ilerliyoruz değil mi? Baştan kontrol ediyorum. Evet. Dümdüz ilerliyoruz. Hiçbir yere sapmadan etmeden seni şöyle aldım yine. Sol. <gülüyor> Onların böyle sağa sola çarpmasını izlemek keyifli oluyor. Sağa sağa yok sol bu. Oh mis gibi. Tam buradan yine sol yap. Tamam bayağı geldik biz. Yazık polise yazık vatandaşı eziyor. <gülüyor> Neyse geldik az kaldı. Buradan trenle dönebiliriz artık. Buradan şey yapma teker teker dönmeye çalışmamıza gerek yok. Nereye gireceğiz? ileride ha sola döneceğiz zaten güzel tam. Dümdüz devam edip sol yapacağız. Aşağı şey gerek var mı diye bakın. Aa. Aa okey şimdi cipler hadi okeydi ama e, polis arabaları biraz daha tehlikeli çünkü. Helikopter acaba bir yere düşürebilir miyiz diye düşünüyorum. Böyle ağacın yanından falan geçsek Hocam ben geldim zaten. Yapabileceğiniz bir şey kalmadı bana. Ya biriniz şu benzinliklere girip patlatmazsa iyiyiz şu an. Hadi. Hah. Altıncı naklet görevti almadım. Müthiş. Müthiş. 5000 dolar aldık. Ya yani böyle yavaş yavaş da halledeceğiz. Giremiyoruz. Buraya giremiyoruz. Allah. Buraya neden giremiyor mu ya? Memur bey merhabalar. Şu tarafa kaçtı. Hahahaha. <gülüyor> Aa burada şey yok muydu ya? Aa burada yok Okey. İlginç bir şey bu. Memur bey kolay gelsin size. <gülüyor> Aa, bana şu an baya fazla geliyor oyun sesi. İnşallah dediklerimi rahat rahat duyabiliyorsunuzdur. Hoş zaten ben ne kadar şeyler söyledim. Tır şoförü. hadi bakalım nereye gideceğiz? Las Vegas'a mı gideceğiz? Bu mallar hasarsız ve hızlı bir şekilde Bon County, Bon County. Mi? Evet, Last gidiyoruz. O okay, zaman nereden gidiyoruz? Ee, buradan sağ yapıp, ok, buradan sağ yapıp dümdüz devam edeceğiz. Karşıya geçene kadar dümdüz devam edeceğiz. Hem hasar var, hasar çok fark etmiyor. Ama hasar, büyük ihtimal ücretle birlikte şey, ücret hasarla birlikte azalıyordur. Teslimat süresi de önemli. Teslimat 9.30'a kadar. Ha ben 9 dakikada falan zannediyordum. Ama 9 dakikadan daha da az bir süremiz var demek bu. Dümdüz gidersek ulaşıyoruz. 9.30'a kadar zaman verdiler. Hasarımız yok. Çok şükür iyiyiz. Buradan sağa. Eyvah. Aha tam hasarını görmedim. Tabelayı gerçekten görmedim yani. Orada bir şey yok sandım dümdüz ilerleyebiliriz sandım. Ve 7000'den 6440'a indi oldu değil mi? Neyse buradan da sola döneceğiz. Bakalım tabela var mı önümde? Önümde bir tabela çarpacağım bir tabela görünmüyor. Şimdi sol ondan sonra yine sağ yapmayacağım. Dümdüz ilerleyeceğim sadece. Zaten doğal olarak yolun kendisi sağ yapıyor olacak. O yüzden bir sıkıntımız yok. Yapma, Yapma yapma yapma yapma. Arkadan vurma bana. Arkadan vurma bana. Sakın yapma öyle bir şey. Patlatırım arabayı gerçekten patlatır. Ehe he! Hey. Ya görmedim ama ya, ya görmüyorum ama ya. Ya vurmayın şunu, vurmayın şunu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Beş. A, tır hasar aldığında şey oluyor. Ön kısım hasar aldığında onu sayıyor. Arka kısım hasar aldığında saymıyor. Okey. Şimdi buradan bir şey yapmamız lazım. Gerçekten görmedim ya. Az, az şey alacağız. Ücreti bak, 5 bin dolar alacağız ya. Öf. Öf. Neyse görevi tamamlayalım da sıkıntı değil. Öf. Ya görmüyorum işte. Gözüm yok benim. Oğlum bak sen bana arkadan kökleteceğin gibi görünüyor. Öyle yaparsan var ya senin Nizam böyle desen ben başka bir şey çarpıyorum. Bir dakika. Ha ben bunu buraya koyayım. Güzel. 5320 dolar. 7. nakliyat görevi tamamlandı. E, az kalmış olması lazım artık. Size bunlar atılırken canımın sardur vali çekti çünkü dün Allah'ım yarabbim dün dün çok çok güzel bir yayındı. Dün, dün geceki. Yayın. İnanılmaz keyifli bir yayındı tır şoförü hadi bakalım sonuncusu hadi polis olmasın Bu yasa dışı mallar Ha anladım. Tamam. Oo! Helikopter inşallah ateş açmaz açmaz üzerime helikopter üzerime ateş açarsa yapabileceğim en ufak bir şey yok çünkü ben şu an tır kullanıyorum. Yani yapabileceğim en ufak bir şey yok. Ben şu an tır kullanıyorum. Neyse en azından şu an bir de şöyle bir durum var tabii. Hadi cipler ve normal arabalar neyse de peşimden polis kamyonları geldiğinde ne yapacağım? Bu biraz böyle final görevi kafasında şu. <gülüyor> tamam, benim şu an muazzam biz yetenekler geliyorm lazım bunları şey yapmak için. Yapma yapma yapma yapma. Abi ya ben bayağı aralarını almaya çalışıyorlar şu an. Bir dakika bir dakika. Seni de oraya kaybedelim güzel. Ya bu ne biçim ne kadar bu ne şey be? Hocam seni şöyle alalım. Aa. araba araba olunca tabii. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sıkmayın lan. Evet sıkıyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tam hız ileri gitmem lazım. Yapabilecek başka hiçbir şeyim yok. Tam ileri gitmek, tam hız ileri gitmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Wo wo wo. Ateşli diyorlar. Seni şuraya çarptırırsam aynen. Ya vurmayın beni. Siyah adamı vuruyorlar. Help. Yapma yapma yapma yapma. Ya donup çaktınız. Oğlum balansana şuraya ha. Oh, mis gibi suya gir. Suya gir suya. Okay, dümdüzleri, dümdüzleri, dümdüzleri. Aa, zorlanıyorum şu an. Öyle böyle değil. Burayı yapamayabilirim. Hocam şöyle aş arkaya doğru gel bakalım. oh wo, oh, wo, oh, wo, oh. yapma, yapma, yapma, yapma, yapma, yapma. Yap. Eyvah ya. Öf. Evet. Son görevi yapmak bizim için çok zor olacak. Çünkü bizi yani haritanın diğer ucuna yolluyorlar ve gerçekten peşimizden ya helikopteri nasıl aşacağız onu bilmiyorum arkadaşlar. Helikopter peşimizden üzerimize e, ateş açan helikopterler falan salıyorlar. Ya bir tır kullanırken o helikopteri nasıl indireceğiz? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir kez daha deneyeceğim. Olmaz dümdüz göreve devam edeceğim. Bugün yine bayağı bir gelişme. Yani yeri tane kamyonculuk görevinde geride bıraktık ve Hartalık bütün evleri satın aldık zaten. Sarın yine aynı şey isteyecek. Evet. Red Sands West. Bakalım o nerede? Evet. Hmm. Sol yapıp şöyle şuradan gidersem acaba nasıl olur? Bir de öyle deneyelim. Şehrin içinden gitmeyi deneyelim. Aa! Şehrin içinden gidersem? Şehrin içinden gidersem? Ya yine kafa yediler. Bunlar bir kendinize gelin. Beni. Ne oldu lan oraya? Bana mı takıldı bu? Ne oldu? Çekilincinden gidersem helikopterler bana saldıramayabilir. Neden? Neden? Çünkü göktelenler peki bu mesela ben bunu doğrudan takip edersem ne olacak yanlış yerden gidiyorum. Peki benim şu yolu yakalamam lazım. Düm düz ileri gidersem şu yoldan da devam edersem şurayı yakalayabilirim. Burası yine ana yol. Bana dümdüz düz ateş edemeyebilirler. Yolda başka şeyler olacak. Yolda bakalım. Araba bekletiyorlar. Okey, ciplerden kurtulduk. Ciplerden kurtulmamız bizim için iyi bir haber. Çünkü cipler e, ağır şeyler ve e, ağır arabalar ve şey oluyor. Diğer arabalara çarpınca durmuyorlar. Aman, düz polis arabaları diğer arabalara çarpınca duruyorlar. Bir de ben kendi kendimi kontrol edebilirsem tırı şey yapabilirim. Okey. Hmm, buradan binemiyoruz. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Binebileceğimiz bir yere geçebiliriz. Kamyonlar hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Düz soldan devam ya. Uğraşmayacağım şu an oraya buraya gitmeye çalışmakla. Düz soldan devam hocam. Zaten şu an üst geçide girersek helikopterlere olan dezavantajımızı kaybetmiş oluruz. Gökdelenlerin arasında duralım ki helikopter bize dokunamaz. Kamyon açısından da şu an daha avantajlıyız. Şehir trafiği daha şey. Ee, daha yoğun. Yollar daha dar. Bu bizim açımızdan da bir dezavantaj ama... Bakın şu ana kadar iyi gittik. Ay boş boşaldı ben bunu dedikler hemen sonra. Ya yanlışlıkla şarttım arabaya ya. Okey, benim şu yolu yakalamam için nereye gitmem lazım? Sol taraf. Polis arabaları bana daha az hasar verir diye düşünüyorum ayrıca. Hazır bu kadar yasa dışı işe girmişken bete mi şey yapsak diye. Hoşkumar <gülüyor> kumarhanemiz var zaten. O şeyi doldurduk. O slotu oradan doldurduk. Şimdi buradan sağ yapacağız. Oradan ana yola gireceğiz. Ana yoldan devam edeceğiz hayatımıza. Burada yine şeyler devreye girecek. Cipler devreye girecek. Aynen öyle. düz devam. Dümdüz, dümdüz, düz. Ooo bayağı dümdüz devam edeceğiz. Dümdüz devam etmeyi başarırsam kazanıyoruz. Dört yıldız, yine dört yıldız. Eyvah. Güzel. Bu yolda dolu bir yol. O yüzden... abak bak sağa sola çarpıp duruyorlar. Kafayı yiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Allah'ım yarabbim çok güzel. Bizim için güzel haberler bunlar. Başaracak mıyız? Ulan acaba başaracak mıyız? Aha aşağıda... Aradaki şeydi. Barikatla hiç çok işe yarıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Buradan sol tarafa nasıl girebileceğiz? Buradan sol tarafa girebiliyor muyuz? Hmm. Buradan bir yerden aslında... E, sol yapıp şuradaki yola girmemiz lazım ama bir süre ilerleyeceğiz ya bir süre yapabildiğimiz yere kadar ilerlememiz lazım şu an asıl olay o çünkü yukarıda helikopter yollamadılar diyeceğim ve helikopter gelecek diye çok korkuyorum şehre girdim diye helikopter gir gelmedi mi acaba ilginç çok ilginç okey şimdi buradan sol yapıp evet buradan sol yapacağız Buradan sol yapıp ne yapacağız? Sol, düz, sağ, ileri. Hocam sakın beni şu an burada şey yapma. Sol, düz. Merhaba memur bey. Her şey yolundadır umarım. Sağa. Aha geldi. Geldi yine şerefsiz. Ama ciplerden kurtulduk bir kez daha. Plan çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Yaptık, yaptık. Oh be. Nakliyat görevi tamamlandı. 10 bin dolar aldık. Oh. Oh mis gibi güzel. Okey normalde bir görev daha yapacaktım ama sanırım bunu burada bırakacağım. Çünkü final gibi bir görev daha yapmış olduk. Bu devre mülk artık 2000 dolar para kazandıracak. 2000 dolar ne ya? 2000 dolar ne ya? Tüm gelecek görevler mesafe, zorluk ve ödüllerle ilgili olacaktır. Ne diyorsun ya? Buradaki, buradaki buraya gelecek şeyler mi? Merhabalar memur bey. İyisinizdir inşallah. Hayat güzeldir. Neredeyse görevler kadar. Belki görevlerden daha aksiyonlu bir... Ee, i̇ş yapmış olduk. Helal iş de değildi. Çünkü kaçakçılık yaptık. Peşimizden helikopterler kovaladı. Ama yaptık. Hallettik. Yeni yeni evler aldık. Kaygonculuk görevlerini yaptık. Arada görev de yaptık. Ev, ya bütün evleri aldık. Yeni yeni değil sadece. Bütün evleri aldık. Her şeyimiz yerinde. Ve bakıyoruz. <gülüyor> CJ'yi de o arada giydirdik. Ne güzel. Duruma da bakıyoruz. Oyun durumu. %88.77'deyiz. Oyunun %12'sinden daha az bir kısmı kalmış. Bunun arasında çete savaşları var. Los Santos'u temizleyeceğiz. Bunun arasında gemi okulu var. Kaptanlık okulu onu da yapacağız. Bunlar arasında import-export var. Zaten import-export'u... Çete savaşlarını ve de bu işte spreyler, medyeler, atnalları ve resimler, fotoğraflar falan, onların hepsini yayında sizlerle birlikte yapıyor olacağız. Yayınlarda yapacağız o kısmını artık. Belki bir bölüm daha düz bölüm gelir. Onları yine gider, gider CJ görevini yaparız, bot okulu görevini falan yaparız. Sonra da yayınlarda yüzü e doğru koşturmaya devam. Değerli dostlarım, değerli abaplarım, çok teşekkür ederim. Bu yayında da CJ ve bana eşlik ettiğiniz için, e, like'larınız için, yorumlarınız için, e, paylaşımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. CJ çok karizmatik ama siyah bir şeyler giysin veya siyah pantolon giysin veya her siyah ceket giysin derseniz e, lütfen bunu yorumlarda yazın. Benim çok bir görsel şeyim yok maalesef. O tarafa bir eğilimim yok. Çok anlayamıyorum ne güzel gidiyor ne gitmiyor. E, ha böyle kalsın derseniz lütfen böyle kalsın diye yazın yorumlarda Buradan hep, hepinizi öpüyorum. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız değil, dileğiyle. <gülüyor> CJ herkes iltifat ediyor. Ben de size buradan iltifatlar ediyorum. haber bay. Bay bay.